Bugün 7 Ekim 2021 Perşembe Jüpiter günündeyiz terazi burcunda ilerleyen ay güne sosyal ve insancıl enerjiler veriyor sabah erken saatlerde ay ile kova burcundaki Jüpiter arasında oluşacak üçgen açı iyimserliğimizi ve motivasyonumuzu arttırarak bize destek olabilir içinde bulunduğumuz durumlara daha geniş perspektiften bakabilir vizyoner olabiliriz ay 802'de oğlak burcundaki Plütonla dik açı yapacak ve boşluğa girecek Kararlı ve hırslı olabileceğimiz sabah saatlerinde duygusal baskılar da hissedebiliriz. Kontrolümüz dışında olan gelişmelere fazla direnmeden akışta kalmak daha faydalı olabilir. Kendimizi ve başkalarını kontrol ihtiyacı ve manipülatif durumlara yol açabilir. Ay öğle saatlerinde önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Kendimizi çok zorlamadan rutin işlerle ilgilenebilir, ruh halimizi dengeleyecek keyifli faaliyetlere yönelip dinlenebiliriz. İçe dönüş çalışmaları, meditasyon ve tefekkür de ay boşluktayken çok faydalı olabilir. Ay akşam 17-21'de Akrep Burcu'na geçecek. Gece saatlerinde duygularımız derinleşirken daha tutkulu ve sezgisel olabiliriz. Bugün Venüs Akrep Burcu'ndan ayrılıp Yay Burcu'na geçecek. Venüs 5 Kasım'a kadar Yay Burcu'nda ilerleyecek. İlişkilerde macera ve yeni deneyimleri açık olacağımız bu süreçte, aşk ve sevgide romantik eğilimler yerine bireysel özgürlükler, arkadaşlıklar, entelektüel paylaşımlar daha fazla önemsenebilir. Uluslararası kavramlar, yüksek öğrenim, seyahatler, hukuksal işlerde Venüs bazı fırsatlar...